Merkezsel bugün PUBG mobil yapın böyle ne? Hoş geldi de kendisi grunu saattik. Biran var mı? Var var var. Bu boş geçmez zaten. Tacı bir Süper güzel güzel başlangıç. On numara başlangıç. Elim aya birbirine girdi ya. Ne bulmuş O adam bayağı bulmuş malzeme Uff havada esi yiyordum valla <gülüyor> Ah be kanki tam. Adam tam da tutturdu ha he. yeminim helal olsun valla Arkadaş şimdi kaldıramaz ki seni. Bu şeyde büyümeniz gerekiyor. Helal olsun yeminim sen helal olsun ya. Pirimizi çaldım. Maç bitene kadar böyle kalırız sanırım. Ne bekliyordur bu adam mesela? Ben de bekliyorum o da bekliyor. Hala adam bizi görmemiş gözünü seveyim. Nasıl görmezsin sen beni orada ya? Yine rank nedir merak ediyorum ha. Bakım arkadaşım daha iyi oynadı bunda. Eyvallah. <gülüyor> Adam ne sövmüştür şimdi bana Bu muydu? Buna botu vuramadık resmen. Hak yine ev vuramadık ha. Sonunda vurduk. Sonunda kilimizi aldık. Tamamdır. Konumuz süper diyecektim. Bunlar sıktı. Na iki kişi kaldı o zaman. Hadi yallah lobi yallah lobi. Buradan da kirimi çaldınız bu arada. Bak fark etmedim sanmayın. Buradan da kirimi çaldınız. Bakalım ne kadar asarımız almış. 2000 hasar. İlk sabit 2000 hasar. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Herkes iyi oyunlar.